Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabındaki doğru açı konusundaki yöndeş, iç ters ve karşı durumlu açılarla ilgili soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Siyah doğrular birbirine paralel verilmiş. Buradaki açı ve buradaki açı normalde dış ters açı diyebilirsiniz. Ya da hocam 3x-40 ise burası da 3x-40 deyip sonra bunlar yöndeş açı deyip birbirine eşitleyebilirsiniz. Evet 3x-40 açısıyla 2x artı 20 açısı yöndeş açığı. Buradan böyle 2x'i buraya attık. Yani x kaldı. Eksi 40'ı da buraya attınca 20 artı 40'tan 60 yaptı. Evet birinci soru ne çıktı? 60 çıktı. Geldik ikinci soruya. Şu doğrular birbirine paralel olduğundan dolayı şöyle bir u kuralı var mı? Var. U kuralında ne oluyordu? Şu açıyla bu açın toplamı 180 olacaktı. E burası 70 ise 180'e tamamlayan açısı 110 derece olması lazım. x artı 30 eşittir 110 ise x de böylelikle. 80 derece olarak buluruz örnek 2 80 çıktı geldik örnek için e. şimdi iki doğru birbirine paralel verilmiş burada bir u kuralı var şu ikisinin toplamı yani 12x eşittir 180'den den x'i kaç buluruz böylelikle 15 olarak buluruz sonra şurada da bir u kuralı var şu ikisinin toplamı yani 8x artı y de 180 olmalı hocam x'i zaten 15 bulmuştuk o zaman 8x ne yapıyor 120 yapıyor. 120 artı y eşittir. 180 derece olduğundan y de 180 eksi 120'den 60 derece olur. Örnek 3 60 çıktı. Geldik örnek 4'e. Şimdi burada ne var? Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bakın şu doğruyla şu doğru paralel verilmiş. Şöyle bir z kuralı var mı? Var. Yani biz buna iş ters diyoruz. Hop şu açıyla şu açı eşit olacak. Yani burası 130. O olmasaydı z kuralı ne yapardık? Paralel doğruları uzatıp ona göre de işlem yapabilirdik. Hani bunu göremezseydik eğer. Yani. Hocam o zaman burası yani x artı 50 eşittir 130 derece oldu olacağından x'i de böylelikle 130'dan 50'yi çıkartırsak kaç derece buluruz? 80 derece olarak buluruz. Evet dördüncü soruyu 80 bulduk geldik 5'e. Şimdi burada bir u kuralı var öncelikle ona bir bakalım. U kuralından dolayı 80 ise bu açının tamamı nedir? Hocam 180'e tahminleyen açısı 100 derecedir. E burası 100 ise 2 açı kaç yaptı? 50 derece yaptı. E benden x isteniyor. Şu... U'ya bakıp buradan bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Şunlar paralel ya. Şöyle bir z kuralı var deyip buraya da 50 diyebilirsin. E, X artı 50 de eşittir 180 ya. X'i de böylelikle 180 eksi 50'den 130 derece olarak bulabilirsin. Örnek 5 130 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet bu sefer şunlar da birbirine paralel verilmiş. Ve aynı zamanda şunlar da birbirine paralel verilmiş. Öncelikli olarak şu maviler dikkatimi çekti sayı burada ya ondan dolayı şöyle bir z kuralı var bak paralel doğruların üstünden geçince daha rahat bir şekilde görebiliyoruz yani 50 ise burası da 50 olacak x artı 10 eşittir 50 ise x'i buradan kaç buluruz 40 derece olarak buluruz e x 40 ise, hocam burası kaç yapar 80 yapar burası zaten 50 şurada da bir z kuralı yok mu böyle var yani şu açı kaç 80 artı 50'den 130 derece Hocam bu açıda 130 derece yapmak zorunda. Yani y artı 50 eşittir 130 ise y'yi de böylelikle ne buluruz? 130 eksi 50'den 80 derece olarak buluruz. Evet böylelikle buradaki kısmı da bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testi, yöndeş açı, u kuralı ve z kuralı ile ilgili kazanın testinin çözümünde birlikte olacağız yine. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.